Ebru Baybala demir Balademir, Mardinli bir ailenin kızıyım, ailem Mardinli e, ve Marmara Üniversitesi Turizm Rehberlik Bölümü mezunuyum, profesyonel turist rehberiyim. Enteresan bir hikayem var. Son 18 yıldır Mardin'de yaşıyorum ben. 2020 yılının eninde gezdiğim bir Alman turist grubu şehrin tek restorandaki akşam yemeğini yedikten sonra ertesi gün aynı restoranda öğlen yemeği yiyip UFO'ya gitme programları vardı. Ee, akşam yemeğinden sonra grubum bana grup liderim dedi ki buradaki yemekler çok kötü. Ve insanlar bu yemeklere alışık değiller. Dolayısıyla çok yağlı ve bu tur çok uzun. Ee, bize başka yemek ve başka bir yer bulmanı istiyorum dedi. Yok dedim, başka yer yok. Burası var sadece. Sonra yengem dedi ki bana nedir sıkıntı? Dedim ki benim dedim yarın 28 kişi öğlen yemeğine yemek yedirmem gereken bir grubum var. O grubu bir yere götürmem lazım ve Yedikleri yemekleri beğenmedikleri için başka yerde bulamıyorum. Yengem düşündü dedi ki kaç kişi dedi. 28 dedim. O zaman dedi grubunu buraya getir öğlen yemeğini. Nasıl dedim? Eve getir dedi. Kalenin altında çok güzel bir konakta yaşıyor kendisi eski bir evde. değiller Evin kapısını çaldığımda beni yengem karşıladı. Sadece yengem Yengem mahalledeki bütün kadınları, çoluğu, çocuğu, gelinlerin hepsini bir araya toplamış. Abla da çok güzel bir sofra hazırlamışlar ve misafirlerimi orada ağırladılar. Tabii herkes mutlu bu işten. Ben onlara söz vermiştim. 12'de yemeğe gireceğiz, saat 1.30'da her şey bitmiş olacak ve ben söz veriyorum Urfa'ya, sizi otobüsünüze bindireceğim, gideceksiniz diye. Fakat grubum için yemek bitmedi. Saat 4'te ayrıldılar, bütün program iptal oldu. Bu sene e, Bekir'e, Bekir'e, Giriyor, <gülüyor> Aklıma bir fikir geldi benim. Yenge dedim ki, yenge dedim, her şey çok güzeldi. Hadi dedim, gel, bu işi birlikte yapalım. Nasıl? Bu kadınların hepsine dedim, bir araya getir. Biz dedim, onlar da ordular. İsterseniz bu işten para kazanırız, birlikte yaparız. Sağ ol, teşekkürler. Dünyada İspanya'da. Yapmış olduğu mutfaktaki becerisini toplumsal faydaya dönüştüren şefleri takip et, şeflerin katıldığı ve aday gösterildiği bir yarışmaya beni aday gösterdiler. Bas Culinary World Prize diye. Dünyanın en prestijli gastronomi ödülü ve gerçekten de gastronominin Nobel'i sayılıyor. Ben aday olduğumu bilmiyordum. Aday olduğumdan sonra öğrendikten sonra finalist olduğumu öğrendim. Ve 30 ülkede 110 şef arasından dünyanın ilk 10'una girerek ilk kez uluslararası bir yarışmada ayda gösterilen tek Türk şefi oldum. Bu inanılmaz bir gurur tabii ki. Şimdi bir hedefim var. Bu işi Mardin'de yapmak. Mardin'e bir gastronomi okulu açıp Burada çünkü 100 bin şu Suriyeli var, mülteci var. Bununla birlikte yerelde büyük bir işsizlik oranı var. %29 gibi bir işsizlik oranı var. Dolayısıyla bunu yapabilmek için bir gastronomi okuluyla başlamak istiyorum. Şimdi... Burası hayatımda bambaşka renk altı. Ayaklarımın üstünde durmayı öğretti. İnsanlara muhtaç olmamayı öğretti. Boşandıktan sonra iş aradım. Maddi imkanım yoktu. Dayanma desteğim yoktu. Buraya geldim, iş istedim. Abla burası senin dedi, Ebru Hanım. İş benim değil, senin dedi. Daha önce hiç çalışmamıştım. İhtiyacım da vardı. Çünkü eşimden ayrıldım ve ortada kaldım. Maddi sıkıntı çekiyordum. Buraya başladım. Ben Mardin doğumluyum. 59 doğumluyum. Üç evlilik yaptım. Bozdurdum. Geldim buraya. Allah razı olsun. Süreyya bana öğretti bu işlere. Ben köfte ara arasıcaklara yapıyorum. Ortam çok güzeldir. Allah razı olsun. Çalışıyorum burada. Şimdiye kadar burada çalışıyorum.